Survivor 2018-9 Haziran Cumartesi gününe geçmeden önce, Survivor 2018-8 Haziran Cuma günü neler yaşandı hatırlayalım, dünkü haberimizde tahminlerimiz doğru çıktı, iletişim ödül oyununu gönüllüler kazandı, fakat ünlüler de baraka ödülünde gönüllüleri yendiler, böylelikle yatak ve içi yemek dolu buzdolabı kazandılar, durumu eşitlediler, 9 Haziran dokunulmazlık oyunu, her iki takım içinde önem arz ediyor. Eğer bu hafta ünlüler dokunulmazdı, kazanamazsa büyük ihtimalle Kemal Kılıç adaya veda edecek ve ünlüler yaprak dökümü gibi dağılacaktır. 8 Haziran Cuma günü Sema'nın oyunu oynamak istememesi, adayı karıştırdı. Sema'nın yükseklik korkusunda dolayı oyun oynamak istemediğini söylemesi Acun Bey tarafından gerçekçi bulunmadı. Acun Alıcalı semaye çok sert bir dille uyardı ve Sema'ya şunları söyledi. Ya çıkıp oyunu oynarsın ya da diskalifiye olursun dedi. Çünkü Sema sadece bahane üretmişti. Gerçek sebebi ise, psikolojik sorunları olması nedeniyle oynamak istemiyordu. Acın Bey bu durumu bildiği için, psikolojik olarak sorunları olanların, adadan gitmesi gerektiğini belirtti. Bizce Sema bu şekilde davranışlara devam ederse adadan diskalifiye olacaktır. Turabi'ye gelecek olursak, çok kötü düştü ve hastaneye kaldırıldı. Fakat Turabi sporcu olduğu için, kendisini hızlı bir şekilde toparlayıp yarışa devam edecektir. Turabi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.